Baş sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Ekim 2019 siz sevgili yengeçler için ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Evet, e, sakin geçen bir Ağustos ve akabinde hızlı gelişmelerin olduğu ve aslında çok daha kontrol edemediğimiz, çok da takip edemediğimiz bir Eylül ayından sonra biraz daha taşların yerine oturacağı bir Ekim ayı bizi bekliyor diyebilirim. Eylül ayında özellikle Başak Burcu aktivasyonu oldukça yüksek olduğu için gökyüzünde sorumluluklar, görevler, sağlığımız ve yeni rutinlerimiz gündemdeydi. Eylül ayında daha çok iletişiminize ve yakın çevre ilişkilerinize önem vermek durumunda kaldınız sevgili yengeçler. Ancak bu ay biraz daha Ailevi meseleler gündemde olacağı benziyor ki zaten sizler 2019 yılının başından beri kontrol edilemez kadersel olaylarla mücadele etmektesiniz. Ancak gökyüzü size diyor ki daha çok kendi isteklerine odaklan, daha çok ben kimim ve ben ne istiyorum e, hissine kapıl. Çünkü e, siz sevgili Yengeçler en anaç burçsunuz Daha çok e, verimli olmak ve insanlara faydalı olmak sizin için önemlidir. Almaktan çok vermek sizin için önemlidir. Ancak bu sene biraz daha kendi çıkarlarınızı ve kendi menfaatinizi gözetmeniz gerekmekte. Ki zaten yaşadığınız olaylarda yavaş yavaş sizi bu düzleme doğru çekmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Ekim ayında dönecek olursak biliyorsunuz Nisan ayından itibaren Satürn'ün ve Periton'un retro hareketi özellikle ikili ilişkiler anlamında evli yengeçlerin ve bir ortağı bulunan yengeçlerin hayatında çok sarsıcı değişikliklere yol açtı ve çok zorlandığınız alanlar oldu. Özellikle evlilik hayatınızda, uzun süreli ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda ciddi zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz açık düşmanlıklarla karşılaşmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek sevgili yengeçler. Ancak 18 Eylül'de Satürn retrosunun tamamlanması ve Satürn'ün düz seyrine başlaması. 3 Ekim'de ise Plüton'un retrosunun tamamlanması ve Plüton'un düz seyrine başlamasıyla beraber artık biraz daha ikili ilişkilerde ne istediğinizi bilen daha kararlı, daha kendinden emin bir tutum sergileceksiniz. Bu süreçte zaten eğer bir ilişki sonlandıysa artık bunun neden sonlandığı ve geriye dönüp bir Muhasebe yapabilme imkanına yakalayacaksınız veya e, ilişkide yaşamış olduğunuz sıkıntılar ilişkiyi daha çok güçlendirmiş olabilir. İlişkiye daha net bir tutum sergiliyor olma ihtimaliniz yüksek gözükmekte. 3 Ekim'de Plüton etüsü tamamlanıyor dediğim gibi ve düz seyrine başlıyor. Yine aynı gün içerisinde Merkürün e, Terazi burcundaki seyrine son verip e, Akrep burcundaki seyrine başladığını görüyoruz. E, bu da özellikle ailevi meseleler e, gündeminizin e, aktif olduğu bir Eylül ayından sonra çocuklarınız yaşamdan aldığınız keyif belki riskli işler, riskli yatırımlarla ilgili gündemlerin aktivasyonunu göstermekte. Burada özellikle kendi yetenekleriniz ve kendi bireyselliğinizi ortaya koyarak e, kurmuş olduğunuz kontaklar ve e, bağlantılar size fayda sağlayacaktır bu süreç içerisinde. Daha çok çocuklar olan bir yengeç burcuysanız çocuklarınızın hayatındaki önemli gündemler hayatınızda. Ekim ayı boyunca daha çok rol oynayacağı benziyor. 4 Ekim'de ise Mars terazi burcuna geçtiğini görüyoruz. E, Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle beraber özellikle eviniz, aileniz, yuvanız ve bebeğinlerinizle iletişiminizde biraz daha sert olabilirsiniz. E, evde tartışmalar, evde bir takım sorunlar ve yeni gelişmeler, hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. E, bu nedenle özellikle ev almayı düşünen veya yer değişikliği yapmak isteyen bir yengeç burcuysanız 4 Ekim'den itibaren motivasyonunuz oldukça yüksek olacak ve her zamankinden daha sabırsız olacaksınız. Ancak aile içerisinde gerilimli durumlara ve kendinizi çok da fazla rahat hissedemediğiniz, kendinizi çok da güvende hissedemediğiniz durumlara yol açabilir Mars'ın 4. evinize seyri. Dolayısıyla özellikle duygusal krizleri önlemek adına çok agresif çıkışlar yapmamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır. 7 Ekim günü, Ekim ayının en zorlayıcı günlerinden birisi. Çünkü Merkür'ün Uranüs'ü ve Güneş'in Satürn'e sert açıları var. Özellikle Güneş ile Satürn arasındaki sert açı sizi doğrudan etkileyecek sevgili yengeçler. Çünkü sizin gibi öncü burçlarda gerçekleşen bir etkileşim. İkili ilişkilerinizde ve ailevi ilişkilerinizde bir takım kısıtlanma ve daralma hissiyatlarını kapılabilirsiniz. Özellikle evli bir yengeç burcuysanız 7 Ekim günü ailevi sorumluluklar, belki ebeveynlerle ilgili... Bir takım yükümlülükler sizi bunaltabilir ve ikili ilişkilerde zaten uzun süredir zorlanmalar ve ciddi meselelerle uğraşmak durumundasınız. Bu noktada geçmişin tekrar etmesi ve sizi aynı handikapa sürüklüyor olması sizi biraz yorabilir sevgili yengeçler. 8 Ekim günü ise Venüs'ün akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs'ün akrep burcu transiti ile beraber... Beşinci eviniz aktif oluyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen yengeç burçları için oldukça uygun bir süreç başlayacak. Çocuklarınızla e, hoş vakitler geçirebilirsiniz. Hayata daha pozitif, daha iyimser bakacağınız. Bilhassa sanatsal meselelerle ilgilenmek için e, çok uygun zamanlarda sanatla ilgilenen kendi e, bireyselliğini ortaya koyan bir yengeç burcuysanız. Venüsün akrep burcu transitini deneyimleyebilirsiniz. Ve e, hayatınıza aşklar çekebileceğiniz daha çok... E, Aşk dolu olacağınız sevgi dolu olacağınız ve yeni aşkları hayatınıza çekebilme potansiyelinizin olacağı bir süreçte aynı zamanda Venüsün akrep transiti riskli yatırımlardan riskli projelerden de verimler alabilirsiniz bu süreç içerisinde bu tarz teklifler ve gündemleriniz varsa hangi gündem size hitap ediyorsa bu alanda 5. evle ilgili oldukça şanslı ve fırsatlı bir süreç sizi bekliyor olacaktır sevgili yengeçler. Dolunaya doğru giderken Mars'ın Uranüs'ün oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Özellikle 13 Ekim günü Venüs'ün Uranüs ile karşıtlığı biraz aşk ilişkilerinde, gönül ilişkilerinde ani gelişen can sıkıcı durumları temsil edebilir. 13 Ekim gününe biraz dikkat etmekte fayda var ancak Dolunaya doğru gidiyoruz. Aslında bu Dolunay'ın hemen akabinde ve öncesinde yinsel etkileşimler de söz konusu. Ancak biliyorsunuz her dolunay biraz gergindir. Her dolunay ayla güneşin karşı karşıya olduğu, duygularımızın ve real dünyanın yani gerçeklerin ve hayallerin arasındaki uçurumun belirginleştiği gökyüzü olaylarıdır. Dolayısıyla her dolunayda gergin hissetmemiz normaldir. Bu dolunayda Koç burcunda meydana geliyor. Koç burcunda meydana gelen dolunay sizde doğrudan etkileyecek sevgili yengeçler. Çünkü Koç burcu sizin haritanızdan tepe noktı temsil ediyor. Yani geleceğiniz Hayalleriniz, kariyeriniz, hayatınızdaki otorite figürlerini temsil etmekte. Koç burcunun 20 derecesinde meydana gelen bu dolunayla beraber geleceğiniz ve hayallerinizle ilgili ve kariyerinizle ilgili çok ciddi bir sonlanma ve karar noktasına geleceğinizi söyleyebilirim. Kariyerinizle ilgili ciddi bir karar verirken geleceğinizin hangi noktaya doğru evrilmesi gerektiği ve ne istediğiniz, toplum önündeki statünüzü ne yönde göstermek istediğinizle ilgili önemli bir süreç deneyimlemeye başlayacaksınız. Koç burcundaki dolunayla özellikle işlerinizi sonlandırabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. evliliği sonlandırma kararı da söz konusu olabilir. Çünkü toplum önündeki sıfatınızı etkileyecek bir değişikliktir bu. Ancak dediğim gibi yeni bir şey başlatmak için Koç burcuna meydana geldiği için yeni bir şeyleri başlatmak için eskiye son vermekle alakalı bir gündem ortaya çıkaracaktır bu Koç burcundaki dolunay sevgili yengeçler. 16 Ekim günü Merkür ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim e, su burçlarında meydana geldiği için sizi destekliyor. Dolayısıyla sezgilerinizin kuvvetli olduğu, özellikle e, hissettiğiniz şeylerin yerlerinden Biraz hani gerçekleşme ihtimalinin arttığı ve bunun yanı sıra hayata daha iyimser, daha pozitif baktığınız ve maneviyatınızın arttığı bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Ve bu süreç içerisinde özellikle hayalinizdeki aşkı hayata çekmek gibi etkileşimler de ortaya çıkacaktır. Zaten 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri bu 5 günlük süreç özellikle Akrep Burcu'ndaki Merkür'ün ve Venüs'ün gezegenlerle yapmış olduğu İlcil Açı'nda beraber... E, hayatınıza kalıcı ve sağlam istikrarlı bir aşk çekebileceği gibi ani gelişen bir aşk olsa da bunun istikrar ve gelecek vaat ettiğini veyahut çocuklarınızla ilgili iyicil enerjilerin çocuklarınızla ilgili isteklerinizin ve taleplerinizin ger gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu bunun yanı sıra hamile kalmak çocuk sahibi olmak isteyen bir yengeç burcuysanız bu tarz gelişmelerin cereyan edebileceği veya riski yatırımlardan sanatsal aktivitelerden yana şansınızın döneceği bir süreç aslında 16 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki bu 5 günlük süreci değerlendirmek sizin elinizde. Bu süreçlerde özellikle hayattan keyif alacağınız, bol bol eğleneceğiniz, kendinize zaman ayıracağınız ve hayatı yaşamayı yeniden e, aslında Hissedeceğiniz bir süreç 5. ev hayattan aldığımız keyifli çocuksu taraflarımızla temsil eder dolayısıyla bol eğlenmeli bol sosyalleşmeli ve sanatsal aktivitelerin ve güzelliklerin fazlasıyla hayatınızda olduğu bir süreçte olabilir 16-20 Ekim aralığı 21 Ekim'de Mars ile Kuzey Ay düğümü arasında sert bir açı var biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü. Sizin burcunuzda 2019 yılının başından beri bireyselliğiniz ve ilişkiler yolları ile kadersel ve kontrol dışı bir takım e, olaylarla yüzleşiyorsunuz. Özellikle 11 derece yengeç burcunda bulunan e, şu an itibariyle 11 derece yengeç burcunda bulunan kuzey ay düğümünün ve 11 derece oğlak burcunda bulunan güney ay düğümünün Mars'la terazi burcundaki Marsla yapmış olduğu sert açı. Size doğrudan karı yapacak bir açı dolayısıyla e, burada e, öfkenize yenik düşmemenizi tavsiye edeceğim. Özellikle aile içerisinde kaoslar, tartışmalar, sıkıntılı durumlar e, ve aynı zamanda kendi benliğinizi ve ikili ilişkiler yoluyla gelişmeyi e, dengesini kurmaya çalıştığınız bu süreçte geçmişiniz ve ailenizle ilgili problemlerle uğraşmak sizi fazlasıyla agresif yapabilir sevgili yengeçler. 23 Ekim günü Güneş'in Akrep Burcu transitinin başlamasıyla beraber artık odaklarınız biraz daha hayattan keyif alma noktalarınız olacaktır. Bu süreçte de dediğim gibi biraz önce bahsettiğim 16-20 Ekim aralığında olduğu gibi daha çok parlayacağınız toplum önünde popüler olacağınız eğlenceye sanatsal aktivitelere daha çok önem vereceğiniz bir süreç başlayacaktır ve çocuğu olan bir yengeç burcuysanız çocuklarınızla ilgili gündemlerle meşgul olacaksınızdır. 25 Ekim günü ise Venüsün Plüto ile çok güzel bir etkileşimi var. Bu da özellikle ikili ilişkilerde kalıcı bir takım iyicil enerjileri hayata geçirmekte. Eğer uzun süreli bir ilişkiniz varsa bu ilişki bir şekilde rutine bağlamışsa ve monoton Sonlaşmışsa ilişkiyi tekrardan hareketlendirecek o e, aktivasyonu o ateşi ayarlayacak. E aslında harlayabilirsiniz ve ateşi ortaya çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla ilişkiye yatırım yapmak açısından 25-26 Ekim günleri de oldukça faydalı ve verimli olacaktır. 27 Ekim günü Mars'ın satürne sert bir açısı var. Bu da ikili ilişkilerde yine ailevi problemlerin gündemde olmasıyla beraber şekillenecek biraz gerginlikleri temsil etmekte. Özellikle bebeğinlerin problemleri, geçmişle alakalı sorunlar ve ikili ilişkilerdeki bir takım sınırlandırma sizi bu ay yorabilir ancak dediğim gibi hayattan keyif alma ve yeni aşkları hayatınıza çekme konusunda da oldukça şanslı olacaksınız sevgili yengeçler. 28 Ekim gününe geldiğimizde ise bir yeni ay bizleri karşılıyor. Akrep Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ay Akrep Burcu'nun 4 derecesinde meydana gelecek ve sizin yine 5. evinizde dolayısıyla artık bireysel olarak kendinizi ortaya koyma noktasında yeni kararlar evresindesiniz. Belki çocuk sahibi olmaya karar vereceksiniz. Belki kendi yeteneklerinizi ortaya koymak adına sanatsal bir e, faaliyette bulunmak için kurslara yazılabilirsiniz. Kendinizi sahneye atacağınız, yeteneklerinizi keşfetmek adına popüleritenizin artmasını sağlayacağınız, kendinizi ortaya koyacağınız, eserliğinizi ortaya koyacağınız bir süreç olacaktır. E, bu noktada e, hayata karşı duruşunuz ve hayattan aldığınız tatla alakalı yeni farkındalıklar geliştirmeye başlayabilirsiniz. Uzun süredir karamsar bir bakış açısı içerisindeyseniz daha çok eğlenceye vakit ayırabilirsiniz sevgili gençler. Daha aktif aktiviteler içerisinde bulunarak kendinizi mutlu edecek şeyleri bulmak için yeni kararlar evresine geçiş yapabilirsiniz. Ve ayı kapatırken e, Akrep burcunda bulunan Merkür'ün retrosuyla kapatıyoruz. Ayın son günü Merkür Akrep burcunun 27 derecesinde retroya başlayacak sevgili gençler. Dolayısıyla özellikle Riskli bir projeye girişiyorsanız belki kendi yetenekleriniz ve kendi kişisel özel, özelliklerinizle kurmuş olduğunuz bir iş veya yatırımla alakalı riskli olarak gördüğünüz ancak yine de o yolu tercih etmek istediğiniz konularda lütfen 31 Ekim'e kadar girişimlerinizi başlatın. Aksi takdirde Merkür retrosuyla beraber e, evdeki hesap çarşıya uymayabilir. İstenildiği gibi e, randıman alınamayabilir, alınamayabilir projelerden. 5. E, evle ilgili, e, eğlence ile ilgili, çocuklarla ilgili, riskli işlerle ilgili... Ve sahnede göz önünde olmakla ilgili vereceğiniz kararları Merkür Retrosu'na kadar vermeye gayret gösterin. Kasım ayı içerisinde zaten bunları tekrar tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz sevgili yengeçler. Ee, oldukça keyifli bir ay ee, hayatınıza yeni aşkları çağırabileceğiniz yeni heyecanlar duyabileceğiniz bir ay aslında ee, tabii ki ailevi bir takım sorunlar ve problemlerle uğraşmak can sıkıcı olsa da hayatın diğer yüzü size parlayacak sevgili yengeçler umarım güzel bir ay geçirirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusastroloji hesabımı takip edip DM yoluyla ulaşabilirler veya hutevrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilirler. Her birinize mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.